Evet arkadaşlar 1 Ocak 2019 Salı. Görüyorsunuz. ikinci videomuz bu. Biraz önce bir video çektim. 3 tane video çekiyoruz. 3'ünü de izleyin. Bu ikinci videomuz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz yine 3 maç. Maçları değiştirmedik. Sadece bizim için sonuçlar ve ganyanlar önemli. Şimdi burada 3 maçın ikili kombinasyonlarına baktık arkadaşlar. Üstte de 3 e, tane satır var. Altta da 2'ye böldüm zaten. E, görebiliyorsunuzdur mutlaka. Şimdi yukarıda Iki, e, maçlarda 3'ü 3 üç maçın ikili kombinasyonları 2 iki ihtimali var. Aşağıda ikinci yarıda hemen alttaki 3 da sonuçları değiştirdik. Tekrar oynadık. Şimdi bakın bu sistemlerde oynuyoruz. Daha önce tutmuş bir kupondan size e, tutmuş bir videodan bir örnek göstereyim. Bakın bu 29 Aralık Cumartesi günü. Bu da 3'ün 2 e, tane maçı 3 ihtimalli pardon 3 maçı da 3 ihtimalli oynayıp konti garanti yaptığımız bir formülü bakın birinci şeyde görüyorsunuz orada tutmuş birinci kuponda aynı sistemin ikili kombinasyonları şimdi devam edelim şimdi bakın yukarıda yazıyor 328 02 2 ihtimal 338 2 ihtimal 02 337 2 ihtimal 01 şimdi yukarıdaki ilk 3 satıra bakın arkadaşlar 328 birinci satır 4 tane 0 yazmışız yan yana 328 0 0 0 0 diye hemen devamında 328'e 4 tane 2 yazmışız. 328, 2, 2, 2, 2. Yani 0, 2 arkadaşlar. 0'ı da 2'yi de kullandık. 2 şansı da. Şimdi ikinci satıra geçiyoruz. 338, 0 ve 2, 2 şans verdik. 2 ihtimal. 2 tane 0, 2 tane 2. 2 tane 0, 2 tane 2, 338, 338 diye yazdık. Bakın ikinci satıra bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen altta 337, 3. satı. 0, 1 arkadaşlar. 2 tane yine buraya koyduk ihtimal. 01 01 10 11 10 11 yazıyoruz. 337'yi iki ihtimalimiz. 3. satır hemen yukarıda kağıdın yarısının üstünde görüyorsunuz. Üç satırı gördünüz arkadaşlar. Şimdi hemen alta iniyoruz. Altta 328'i 02 oynamıştık yukarıda. Altta 01 oynayacağız. 338'i 02 oynamıştık. Altta 12 oynayacağız. 337'yi 01 oynamıştık. Altta 12 oynayacağız arkadaşlar. Yani birer tane İhtimali değiştiriyoruz arkadaşlar. E, tutta, tutma ihtimali var. Tabii ki. E, çünkü %60 %70 oynadık burada gördüğünüz gibi ihtimalleri. Şimdi alttaki e, 8 kupona bakıyoruz. 8 de yukarıda var 16 kupon yapıyor arkadaşlar. Şimdi 328 alta bakın. 328 0 0 0 0 birinci satıra bakın. Devamında 1 1 1 4 tane 1. Altında 338 yine iki ihtimalin bir tanesi 1 1. 1 338 1 332 1 338 2 332 diye devamında gördünüz. aynı şekilde yazıyorsunuz. 337'ye 0 1 2 pardon yukarıda verdik 0 1 aşağıda 1 2 verdi. Bir tane 1, bir tane 2, bir tane 1, bir tane 2 yazdık arkadaşlar. Şimdi burada 16 kupon var. Yukarıda 8 kupon var. Yarısının altından ikinci 8 kupon var. Burada arkadaşlar siz iki tane baş bulacaksınız. İlk yarı, ikinci yarı bunun altına bütün 16 mona da banko ekleyeceksiniz arkadaşlar. Tutma ihtimali yüksek. Evet. Tabi üçün üçlü kombinasyonları değil bu ikili kombinasyonları. Diğer videomuzda kontik garanti vermişim. Onun altına da iki tane maç ekleyecektiniz. İki maç bekleyeceksiniz. Burada arkadaşlar üç maç var. 2 maç daha bulacaksınız takip ediyorsanız. Altına ekleyeceksiniz. İlk yarı ikinci yarı bulursanız Ganyanız yükselir arkadaşlar. Şimdi sistem bu. Yukarıdaki 3 e, maçın aşağıdaki kağıdın diğer yarısındaki alt kısımda birer tane ihtimallerini değiştirerek oynadık. Bunu aynen oynayabilirsiniz arkadaşlar. Veya e, seçenekleri değiştirebilirsiniz. Ama biz size formülün kombinasyonu kurulma şeklini gösteriyorum ben. Tabi tuttukça bir sonraki videolarda da yayınlıyorum. Şimdi siz e, bunu izlediyseniz sağ altta tıklarsanız orada diğer videolarımız var. Geçmiş videolarımızı da görebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi buraya 3 misli bile yapsanız 16 çarpı 3 48 lira yapar. 2 maç buraya eklediğinizde tuttuğunda 300-400 lira alma şansınız var. İlk yer, ikinci yer oynarsanız koyacağınız 2 maçı ganyanız artar. Evet arkadaşlar 2'nin ikili kombinasyonlarını yaptık. 3 maçı oynadık burada. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.